Değerli öğrencilerim merhabalar dostlar. Şimdi üçgen de alanın ikinci konu testini gömmeye başlayacağız. Hadi vira bismillah diyelim. İlk sorumuzla başlayalım. Tabi önce odaklanmamızı unutmayalım. Sonra zırt ekran kaymasın. Evet şu anda her şey güzel gözüküyor. Ne diyor bize? ABC üçgeninin alanının en büyük tam sayı değerini soruyor dostlar. Biz şimdi neyi biliyoruz? Şuradaki açının 45 dereceden daha küçük bir açı olduğunu biliyoruz. Hemen ne yapacağız? Bu açıyı önce bir 45 kabul edeceğiz ve sinüs alan bağıntısından bakın 1 bölü 2 çarpı iki kenarı çarpıyordum yani 6 ile 4 kök 2 çarpıyorum. Bir de aradaki açının sinüsü. Yani sinüs 45 o da kök 2 bölü 2 diyor. <gülüyor> Buradan kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bu 2'yi sadeleştirsin. 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 geliyor eğer 45 olsaydı. Ama açımız 45'ten küçükse sinüs değeri de daha küçüktür. O halde 12'den küçük bir cevap çıkması lazım. Bize 12'den küçük olan en büyük tam sayıyı sorduğundan da cevabımız 11'dir dedik. Ve geldik 2 numaralı sorumuza. Oran vermiş CFD. FE'nin 3 katıymış dostlarım. Yani şuraya K dediğimde şurası 3K. Başka burayı 2'ye böldüğünü gördük. Alan BDFE. Şuradaki dörtgenin alanında 22 birim olarak vermiş. AFC. AFC şurada kenarda bir üçgen var. Onun alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi biz tabi yine oranları dağıtalım arkadaşlarım. Ve şuradan bir paralel doğru çizelim hemencecik. Şu paralel doğrumuza A dediğimizde kelebek üçgeni görüyorsunuz 1'e 3 oranı var. A'ya 3A oranı olmak zorunda burada da A'ya 3A. E. Şuraya mesela B dediğimde şu küçük yere şurası o zaman 3B olacak. Ve bakın bu burayı 2'ye böldüyse bu tarafı da 2'ye bölmeli. Yani alt tarafı 4B ise üst tarafı da 4B olmalı. Hatta 1'e 2 oranı orta taban olduğundan burası da 2A olmalı. Diyebiliriz artık. Şimdi gelelim şu alan dağılımı meselesine. Şuradaki adamın bir şöyle bir köşegenini çizelim. Sonra diyelim ki şuraya biz bir ne yazalım? Şuraya A alanı diyelim arkadaşlarım. A B'ye A düştü. 4 B'ye 4 A düşecek diyelim. Sonra şu tık tıka 5 A 5A düştü. Şu tık tıka da 5 A a düşecek diyelim sonra şuraya geldim k'ya 5 a düştü 3 k'ya 15 a düşecek buraya normalde ve bakın 5 tane küçük a'ya şöyle 5 küçük a'ya 15 tane a düşürdüm ben demek ki 1 a'ya 3 tane a düşecek burada 2 a var buna 2 ayı ya, ne yazıyordum 1 a'ya 3 a ise buna 6 a ya yazalım buna da 9 a ya yazalım Şöyle yaptık 6A ve 9A ve bakın 3B'ye 9A düştüyse 3 katı 4B'ye şuraya da 12A düşecek. İşte bütün üçgenin alanları dağılımını yaptık. Şimdi bildiğimiz yere bakalım şu 6A ile 5A'nın toplamını şuradaki dörtgenin alanını yani 11A'yı bize 22 olarak vermiş o halde A2'dir. 12A'yı istiyor cevap Bursa'dan geldi. Evet üçüncü sorumuzdayız. İki tane hatta üç tane diklik görüyorum. A, B, 90 benzerliği yapacaktık. Hemen şuna A, 90, B yazdım. Şuraya A, 90, buraya da B yazdım. Bakın bu küçük dik üçgende B'nin karşısına 6 geldi. Büyük dik üçgende B'nin karşısına 15 yazacağız değil mi? Çünkü 8, 15, 17 üçgeni buraya da 15'i yazdım. Eşittir. Küçük üçgende A'nın karşısına E, C düşmüş. E, C. Büyük üçgende de A'nın karşısına 8 düşmüş. Şimdi bir sadeleştirme yapayım. 3'e böleyim 2. 3'e böleyim 5. İçleri çarpıyorum 5, E, C. Dışları çarpıyorum 16. E, C eşittir. 16 bölü 5 geldi. Benden de bu dik üçgenin alanı isteniyor. Dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani... 6 ile 16 5'i çarpıyorum 16 5'i çarpıp bir de bunu 2'ye bölüyorum dostlarım hatta bu bölü 2'yi 1 bölü 2 diye yukarıya yazalım şu 2 ile 16 sadeleşsin 8 kalsın 6 kere 8 48 bölü 5 yani Adana'dan geldi sorumun cevabı evet, 4 numaraya geldim bakın 4 numarada 1 60 derece görüyorum. Hemen 60'ı görünce karşısına diklik indirdim. 90'ın karşısı 6 3. 30'un karşısı yarısı 3 köküçtür. 60'ın karşısı da bu 30'un karşısındakinin 3 katıydı. Yani 3 kök 3 köküç katı. O da 9 yaptı. Bizden şu taradığım üçgenin alanı isteniyor. Artık buna iyice alıştınız dostlarım. Tabanı 4... Bu tabanın bakın şöyle sağa sola uzatın demiştim, Uzantısına A'dan bir yükseklik inecek. O da zaten inmiş 9. O halde 4 çarpı 9 bölü 2'den 18 gelecek sorumun cevabı. Evet şundayım arkadaşlarım. Kaçıncı sorudayız? 5 numaradayız. Bakalım bu ne diyor. Bir aç görüyoruz yine. ADE eşitmiş. ADE oraya falan filan. Şurada 2 var, 3 var. O zaman ayaklar da 2K'ya 3K diye dağılsın. Şurada 3, 4, 5 üçgenimiz var. Bunu yazalım biz bir. Neyi soruyor? E, B, alanı. E, B, Tamam. Şuradaki en küçük üçgenin alanını soruyor. Şimdi şu üçgenin dik üçgenin alanını bulabiliyorum ben. 3 çarpı 4 bölü 2'den, 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 geliyor buranın alanı. Şimdi şuraya da başlayalım arkadaşlarım. Şuna e, 2'nin katı olan 4A yazalım. 2'ye 4A düştüyse 3'e 2 katı 6A yazacağız dedik. Niye hocam 4A ile başladın? Demiştim ya bir üçgene ne yazacaksanız içine kaç A yazmak için. Önce iki kenarını biliyorsanız onları çarpın. Bakın 2K ile 2'nin çarpımı 4 olduğu için bir 4'ün katı yazarak başlamam daha kolaylık sağlayacak bana. Sonra şu 2 ile 5'i kıyaslayalım. Bakın 2'ye 10 düştü toplamda 10 Yani 5 katı düştü arkadaşlarım. 5'e de 5 katı düşer. Yani burası normalde 25a'dır. Ve biz 25a'yı 6 diyebiliyoruz. O halde a eşittir 6/25 çıkar. Bizden de 4a'yı istiyor. Yani şunun 4 katını alın diyor. 24/25 olur. Cevap Edirne'den çıktı. Dostlarım. Evet geldik 6 numaralı sorumuza 3 4 5 üçgeni görüyorum hemen burada şuraya 4'ümüzü yazalım bizden ABD'nin alanını istiyor bakın şu üçgenin alanı isteniyor ve biz bu üçgenin sadece iki kenarını biliyoruz ne demiştim size iki kenarını biliyorsanız o iki kenarın arasındaki açıya bir harf yazın. Ve burada sinüs alan bağıntısı yapın arkadaşlarım. Sadece iki kenarını bildiğin üçgenin alanı soruluyorsa sinüs alan bağıntısı yapılır. Peki A dedim. Şuraya B yazalım. B 90. Bakın burası da A oldu. Artık sinüs alandan yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı. Üçgenin iki kenarının çarpımı. 4 ile onun çarpımı 40. Çarpı sinüs A. İşte bakın A'yı bulmamız için de şurada bir dik üçgen vermiş. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 5 dedim. 2 ile 5'in çarpımı 10'dur. Şu 40'la sadeleşirse burada 4 kalır. Ve 4 ile 4'ün çarpımı da Adana'dır 7 7'deyiz. Bakalım ne diyor? AD, DE'ye ve EC'ye eşit. DH diktir BC'ye. DH'ı 4, BC'yi de 6 vermiş. Şimdi burası 6. Burası 4 ise ben şu üçgenin yüksekliğini ve tabanını biliyorum demektir. Hemen alanını bulalım. 4 çarpı 6 24 bölü 2'den 12 geldi. Bu kırmızı üçgenin alanı. E şunların her biri 3 eşit parçaya bölündüyse şuranın alanı da 6. Burası da 6. Burası da 6 olacak. Kırmızı 12 ise 6 6. Bu da eşit olduğu için bu da 6 oldu. ABD'yi soruyormuş zaten 6'yı bulmuşuz. Evet, 8 numaralı sorudayız paralellikler var FKE şuranın alanı 24 verilmiş tamam bakın şimdi şurayı kapattığımda bu KE orta taban şimdi biz şöyle öğrenmiştik arkadaşlarım orta tabanlar çizildiğinde yanları ikiye bölen doğrular çizildiğinde alan en üstteki üçgene A dediğimde bir sonraki 3A bir sonraki 5A diye gidiyordu A, 3A, 5A yani tek sayıların katı e burada 24 varsa bir sonraki 3 katı olacak. Yani 72 şurası. Ve bakın şuradaki 2 tık tıklık kenara. Yani KK k dersen bunlara. 2 k'ya toplamda şu üçgen 72 artı 24. Yani 96 düştü 2 k'ya. E buradaki 1 k'ya ne düşecek o zaman? 48 düşecek. Şuranın alanı 48 birim oldu toplamı. Tamam mı? Unutmayın 48. Şimdi nereyi soruyor bize dbk dbk da e, şuradaki üçgenin alanı soruluyormuş onu da buluruz şimdi bu burayı ikiye böldüyse mecbur bu tarafı da ikiye bölecek bunu bir söyleyelim şu kenar ortayımı çizdiğimde dostlar burası neydi toplamda 48 di o zaman şuraya da 24 kalır şuna da 24 kalır toplamda peki şu paralel doğruya bakalım şuna bu paralel doğru Edirne'de 2'ye 1 böldü. O zaman burada da 2'ye 1 şeklinde bölecek. Ve buna ben A alanı dersem buraya 2A demek zorundayım. Ve biz 3A'yı ne dedik az önce? 24 dedik. Demek ki A ne çıkacak? 8. Bize de zaten A'yı soruyormuş. Cevap Adana'dan geldi. Evet bu da bitmiştir. 9 numaralı sorudayız şimdi. 30'lar 45'ler görüyoruz. Şöyle bir ayılalım sorumuzu önümüze. Evet bakalım ne diyor. 30 var 45 var. Alan ABD eşittir. Alan ADC'yi. Tamam sinüs alan yapacağız arkadaşlar. Şu ortadaki harfe bir K diyelim. Bakın bu alan A ise diyor. Bu da A. Şimdi soldaki üçgenin alanını yazıyorum dostlarım. Sol taraftaki alanı yazıp sağdakini de yazıp birbirine eşitleyeceğim. Ve sinüs alandan yazacağım bunları. Bunun alanı 1 bölü 2 çarpı 4 kök 2 çarpı k. Çarpı sinüs 30 o da 1 bölü 2'dir. Eşitmiş sağ taraftaki üçgenin alanına e bunun da alanı 1 bölü 2 çarpı k çarpı x çarpı sinüs 45 yani kök 2 bölü 2'dir. Şimdi bakın gidenler var 1 bölü 2 ile buradaki 1 bölü 2. Şuradaki 1 bölü 2 ile buradaki bölü 2 gidiyor. K'lar da sadeleşiyor. Kök ikiler sadeleşti. X kaldı eşittir kaldı 4 kaldı. O zaman x eşittir 4 çıktı. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet hadi bakalım 10 numaralı sorudayız şimdi. Bunu okuyalım. Evet 8 var. 90 derecelerimiz var. A, B, D. A, B. E, açı olduğunu söylemiş. Bir de dik yamuk olduğunu söylemiş. 8, 12, D, E, C. D, E, C. Üçgeninin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize DEC'nin alanı acaba nedir diyor. Peki şimdi madem ki dik yamuk şuradan aşağı bir diklik indirdiğimizde biz, şurası a birim ise burası da a birimi olmak zorunda. Bu bir, iki. Şu açı ortayın kolunu biraz uzatıp da bu kola da bir diklik indirdiğimde. Bu dikliğin de ben A olduğunu görüyorum dostlarım. Çünkü açıortay ortay ne diyordu? Üstündeki bir noktadan bir kola diklikle bu kola diklik birbirine eşit diyordu her zaman. Sonra şu üçgenle şu üçgenin eş olduğunu fark ettim ben dostlar. Bakın şöyle. Açıları bir kere tıpa tıpa aynı. Şunlara mesela açılara şuna x diyelim. Şuna y diyelim. Tersten bu da y bu da x. Açılar tıpa tıpa aynı oldu. Benzer oldular. Bir de yeğenin karşısı A. Bu yeğenin de karşısı A olduğu için eş oldular. <gülüyor> o zaman burada 90'ın karşısı 8 ise... Buradaki 90'ın karşısı da 8 olmak zorundadır diyorum. Ve artık şu dik üçgenin alanını çok rahat bulabilirim diyorum. Dik kenarlarını çarpıp 2'ye böleceğim. 8 8'de 12'yi çarp ve 2'ye böl. Şunları sadeleştirdim. 6, 6 kere 8 Edirne'den gelmiştir. Evet 11 numaralı sorumuz. A B C E A B C E dörtgeninde AC paralel BE. Tamam bu bir yamuk o zaman. BD'nin 5 katı. Şuraya 5k diyelim. DE'nin 2 katı. Şuraya da 2k diyelim. Tamam. DEC'nin alanı 6. ABD'nin alanı nedir? E 2'ye 6 düştüyse 3 katı 5'e 15 düşer. 3 katı. Cevap 15'tir. Tabi bunu ben şimdi bir ispatlayayım size de arkadaşlar. Şimdi bunu birkaç farklı yolla ispatlayabiliriz. Mesela alan kaydırma yapabiliriz eğer istersek. Yani şu A noktasını hatırlayın. Paralel iki doğru arasında tepe noktasını tutup C'ye getirdiğimde üçgen şöyle oluyor bakın. Şu kırmızı üçgen oluyor artık. Ve bu kırmızı üçgenin de alanı Eskisiyle aynı. Yani bu da 15 oluyor. E dolayısıyla artık bu iki üçgenin 6 ile şu 15'lik üçgenin... Bunu zaten soru bilmiyoruz da neyse aynı olduğunu bilelim. Bu da bununla eşit. Şimdi tepe noktaları aynı olduğu için 2 ile 5'liyi kıyaslayabilirim. 2'ye 6 düştüyse 5'e 15 düşer deyip burası 15 önceki hali de 15'tir diyebilirim. Bu birinci yol. İkinci yol şuradan aşağı bir yükseklik indirdiğimde haş derim buna... E bunun da yüksekliği kesinlikle h'dır çünkü paralel iki doğru arasında nereden yükseklik indirirsen indir hepsi h olmak zorunda yani eşit olmak zorunda e şimdi bunun alanı h çarpı 2k bölü 2 6 2'ler gider h çarpı k'ya 6 bulmuş olduk biz peki bunun alanı h çarpı 5k bölü 2'dir h çarpı 5k bölü 2 de bize soruyor h çarpı k 6'ydı H ile K'nın çarpımı 6. E bir de 5 var burada. 5 de çarparsam 30. 2'ye bölersem 15. Böyle de ispatlayabilirim. İşte size iki farklı yolla ispat. Pekala hemen 12'ye geçiyoruz. ABC üçgeninde. Bakalım neler vermiş. Diklikler var bir sürü. AD. Neresi orası? Şurası. 3K derseniz diyor buna. AC. Neresi? Şurası. 4K olacak diyor. 3K. 3K. 4 k hemen şuraya da 5K'yı yapıştıralım. 3, 4, 5 üçgeni oldu bu. Ve bakın yüksekliğimiz ne geldi? 12. Aslında e, yükseklik 12 ise bu e, 9, 12, 15'tir. Yani 15, 20, 25 üçgenidir. Ben bunu tabii daha önceden bildiğim için, yani bu üçgenden milyonlarca kez gördüğüm için biliyorum. Ben şimdi sizin için ispatlayacağım bunun nasıl 15, 20, 25 üçgen olduğunu. Neyse 12 ABD'nin alanı nedir diye bir soru soruyor bize hemen ispatlayayım arkadaşlarım bakın şu beyaz dik üçgenin şu beyaz dik üçgenin alanı 3k çarpı 4k bölü 2 değil midir dostlarım şuraya yazıyorum 3k çarpı 4k bölü 2'dir bunu dik üçgenin alanından buldum aynı zamanda bunun alanı yüksekliği 12 tabanı 5K çarpıp 2'ye bölersem de bulmuş olurum ki hemen şu 2'ler gitsin. Şu K'nın biriyle şu K sadeleşsin. 4 ile 3'ün çarpımı 12'dir. Şu 12 sadeleşsin. Bakın K eşittir 5 kaldı. K 5 ise burası 20'dir. Burası 15'tir, Burası da 25'tir. Hatta bakın 9 12 15 üçgeninden burası da 9'dur. 3 4 5'in 3 katı. E bu 9 ise Burada 9'dur ve bizden istenilen taralı alanın tabanı 9, bu tabana inen yükseklikte de 12'dir. Demek ki 9 çarpı 12 bölü 2 benim aradığım alan. O da 6, 6 kere 9, 54. Yani şu dikliği niye indirmiş ben de anlamadım. Olur kafa karıştırsın diye de indirilmiş olabilir. Pekala 13 numaradayız dostlar. Hemen okuyalım 13 numaramızı. Şimdi ABCD dörtgeninde AC ve BD köşegendir tamam. D, E'ye 2k derseniz diyor, BE 3k diyeceksiniz tamam. AE 3m derseniz diyor, EC de 2m diyeceksiniz. Alan ABE 18 olarak verilmiş. Bakın 3m 18 yani 6 katı, 2m 12 düşer o halde. Yine 3k'ya 12 yani 4 katı 2k'ya 8 düşer o halde. 2m'ye 8 yani 4 katı 3m'ye de 12 düşer. Bunu da yazalım. Şimdi ne soruyor? Alan D E C. E8'i bulmuşuz zaten. Cevap Bursa'dan geldi. Evet. Geldik şuna 14 numaralı sorumuza. ABC dik üçgeninde bir açıortay çizilmiş arkadaşlarım. Buna göre alan DEC. Şimdi dostlar önce şurayı görmeyelim. Bakın bu bir dış açıortay dış açıortayın teoremini yapıyorum. Yakın kol bölü uzak kol. Yani 3 bölü 6 eşittir birinci ayak BE bölü ikinci ayak BC. Şimdi demek ki BE'nin BC oranı 3 bölü 6 yani 1 bölü 2. O zaman ben BE'ye 1k yazarsam BC'ye 2k yazmalıyım. Demek ki buraya da k kaldı. Hatta bakın demek ki bu üç kenar ortaymış. Alanı da 2'ye böldü. A A diye. Benden DEC'nin alanını yani A'yı istiyor aslında arkadaşlarım. Kaldırdım elimi. Bakın ben şu üçgenin alanını bulabiliyorum. Şurayı. 2A'yı bulabiliyorum. Çünkü 2A'nın tabanı 6, yüksekliği ise 4. O zaman 4 çarpı 6 bölü 2. Yani 12 çıkar 2A. A ne çıkar bu durumda? Tabii ki yarısı 6. Evet. 15 numaralı sorudayız. Burada bir oran verilmiş. Tamam 2'ye bölmüş. DE paralel BC. Demek ki bu buna paralelse ne öğrenmiştik? Edirne'de de aynı şekilde bölecek. Yani burayı da 2'ye bölecek. E, hatta bunun orta tabanı oldu. Şunu da bir yazalım. BF'ye. 1K derseniz FC 3K olacak diyor. Tabii ki burası 4K ise bu orta taban olduğu için 2K olacak bu da. Alan A, D, e yi 12 verdim diyor. Alan E, F, C. Şimdi dostlar şuradan aşağı bir yükseklik indiriyorum ve H diyorum buna. E buradan aşağıda bir yükseklik indirdiğimde bu da H olmak zorunda. Çünkü neden? D, E orta taban. Yani yukarıdan aşağıda komple bir yükseklik indirirsem... Buna, bu yüksekliği DE orta taban olduğu için hep 2'ye bölecek. H, H. Tabi buraya H dediysem bunun da yüksekliği H oldu mecburen. Şimdi biz şu yukarıdaki üçgenin alanını biliyoruz. Bakın tabanı yüksekliği H, tabanı 2K bölü 2, 12'ymiş. 2'ler gitti. H çarpı K'ymiş 12 olan. Tamam. Şimdi bunun alanını soruyor bize. Şuradaki üçgenin alanını. Onun da tabanı 3K, yüksekliği H bölü 2. E, k çarpı h'ı biz ne bulduk 12 3 ile 12'nin çarpımı 36 bir de 2'ye bölersem 18 olur sorumun cevabı evet 16, nokta, 16 numaradayız g noktası adc üçgeninin ağırlık merkeziymiş c'nin ağırlık merkeziymiş o zaman şurada 1'e 2 oranı kesinlikle var tabana 1 açıya 2 3 verilmiş 4 verilmiş alan abd Şimdi bu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgenin tabanı 4. Bu tabana A'dan bir yükseklik inecek. A'da indirdim. H. Nereye indiğini bilmiyorum. İçine değinebilir, dışına değinebilir. Önemli olan buraya dik indiğini bilmek. Ve bakın şu da indiği için bunlar birbirine paralel. Hemen benzerlik yapıyorum. Birin 3'e oranı var. 1 bölü 3 eşittir. 3'ün yüksekliği yani H'a oranı var. Buradan H'ı 9 bulduk e, tabanımız 4 yüksekliğimiz 9 bölü 2'den 18 çıktı sorumuzun cevabı evet dostlar konu testi 2'yi de gömdük şimdi bir sonraki videoda da konu testi 3'e geçiyoruz kaç tane konu testi var bana? 3 var 4 var 4 taneymiş tamam 3 ve 4'ü de çözeceğiz inşallah hadi bakalım öpüyorum hepinizi görüşmek üzere kendinize iyi bakın